Merhaba İzleyenler Türkiye'nin taraf sizden haber bildirine karşınızdayız ben Ömer Alkmaza. 20.50 ana haber bildirim başlıyor değerli izleyenler yaklaşık bir saatte bu ekranlarda fena aşka gelişmeleri için paylaşacağız benim ama haber bildirimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir görürsünüz. sosyal medya Pinterest TikTok TV Facebook LinkedIn Twitter Red YouTube TV Ömer Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çekiyoruz diğer dostlar odalarında. Ve açıldıkça sizlere göstereceğiz yani ve ilk haberimize geçiyoruz bu şöyle bir baktığımızda İstanbul borsası günü 5,0 yükselişle dolar 19,04 ile yükselişle Euro yıl 20,56 ile yükselişle Porte bir bir gözümüyle yükselişle ve altın 1.190 bile günlük yükselişle kapattı. Bir haberimizle geçiyoruz efendim. Masada pusu kuruldu. Şantaja razı olmayacağız dedi. Zehir zemberek sözler geldi. Son dakika abone olup İYİ ve HDP çatlağı meydana geldi. Yavuz Araron'dan zehir zemberek sözler geldi. Masada pusu kuruldu. Şantaja razı olmayacağız dedi. Son dakika göre CHP CHP'likleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak gö e gösterilmesine rahatsızlık duyduğu iddia edilen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ayır Ağlı'yı basın toplantısında konuştu. Çok güzel ifade kullanan Ar Ağır Ağır Aloğlu, milletim umuduna pusu kurulmasına rahatsız dedi. Millet İfakı'nın diğer paylaşları için eşitlerde bulunan A Ağır Ağır Ağlıoğlu HDP için ise sizin oylarınıza pazarlık yaptığınız masada şantaj yapmanıza razı olmayacağız dedi. Son dakika, İyi Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatladı. Yavuz Ağaralioğlu'ndan zehir zemberek sözler, masada pusu kuruldu, şantaja razı olmayacağız. 22 Mart 2023 15.00 son güncelleme, 22 Mart 2023 16.45. Son dakika haberi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu, basın toplantısında konuştu. Çok sert ifadeler kullanan Ağralioğlu, milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız dedi. Millet İttifakı'nın diğer paydaşları için eleştirilerde bulunan Ağralioğlu, Halioğlu, HDP için ise sizin oylarınızda pazarlık yaptığınız masada şantaj yapmanıza razı olmayacağız dedi. Takip et. Son dakika, İyi Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, Millet İttifakı'nda İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu krizi, yaşandığı iddiası gündem yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen Ağralioğlu, basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Saat 16.00'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İyi Partili Ağralioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağralioğlu'nun açıklaması şöyle. Akşener siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz. Milletimizi anlamak, mutabakat diye bahsettiğimiz şeye sadakat göstermek zorundasınız. Cumhurbaşkanlığı süreci başladığından beri kim diye konuşulmasına müsaade etmeyen tarafı temsil etmiyoruz. Akşener siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz. USU kurulmasına rahatsızız. İYİ Parti olarak bu süreç başladığından beri diyoruz ki emin olun millet kazanacak. Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş, sonra da alttan alarak bu süreçlerin içerisinde milletin umudu sönmesin diye getirdiği siyasi mücadele kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye bize küfredilmesinden rahatsızız. Kazanamaz mıyız acaba diye endişelerimiz vardı, önce böyle itiraz ettik. Kemal Bey'in adaylığına, adaylık iradesi taşımasına değildi itirazımız. İlgi bir geçmek duygusuna düştüğü andan itibaren muhalefet kirlenecek dedik. Bütün bunlar olup biterken seçmen 30 milyona 30 milyon kalsa, bir oyla iktidar belirlenecek olsa, o oy çocuklarımızın katilini met ediyorsa, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İyi Parti. Bundan dönün dedik defalarca. Ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. seçmeni haksızlık olduğunu söyledik. Biz umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz. Bizi tedirgin ediyorsunuz. Muhalefet vazifesini unuttur. CHP'ye oy veren ve umutlanan kardeşlerimiz, HDP'ye oy veren ve bütün oylarını iktihar edeceğimiz kardeşlerinin oylarından azade söylüyorum. Memleketteki siyasi mesuliyet kim cumhurbaşkanı olacak, kayına döndürülmüşse kaybetme endişesine küfrediyorsanız siz iktidara gelince, güç elinize gelince ne yapacağı bilinemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz. Elinize güç geçince bize ne yapacağınızı gösterdiniz. Altı Genel Başkan'ın mutabakatını Kemal Bey teklif etti. CHP'nin yaşadığı bu, kazanabiliriz, duygusuna 3 günde en büyük küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarsınız. Siz daha iktidara gelmeden her şeye kör ve sağır oldunuz. İktidarı matematiğe çevirdiniz. Güçlendirilmiş milletir Kemal olup. Güçlenince İyi Parti'nin gücüne ihtiyacınız olmadığını düşünce bakın bakalım bize mi benziyorsunuz iktidara mı? Güçlendirilmiş miyaleştir parlamenter sistem diye yola çıkılır. Güçlendirilmiş miyaleştir Kemal Kılıçdaroğlu, memleketin önüne sunuldu. %25 i, %75 e dayatmak nedir? İktidara çözüm sürecinde kızdınız, şimdi iş nereye geldi? Bizde HDP var, sizde de Yudakar var. Muhalefetin vazifesi sen yaptın, ben yapmadım demektir. EDP'nin aday kararı. EDP bugün açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız dedik. Ben dedim, defalarca dedim. İyi Parti, EDP'ye oy veren 6 milyonun kalbini kazanabilse ben bundan ihtihar duyarım. Biz bölücüleri, çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz. EDP yetkililerine Türk devletine, katil derken görüyorum çok cüretkarlar. Bütün oyunuza talibiz, sizi muhatap almıyoruz. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya gösteremediniz. Evet, bütün oyunuza talibiz, sizi de muhatap almıyoruz. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Cumhurbaşkanı olacağım diye devletin makamlarının bu şekilde pay edilerek insanların heveslerinin kendi heveslerine dönüştürmenin doğru olmadığını düşünüyorum. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi, İYİ Parti'den kimse özür dilemedi. İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum. Ben adaylık süresindeki bütün usulsüzlükleri reddediyorum. Çerçevesi bu olan bir itirazla bu sürecin içerisinde bulunuyorum. Bu itirazın İYİ Parti'nin hassasiyetlerinin doğru anlaşılabilmesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaştığım bir itirazdır. Türk demokrasisinin şantajcısı oldu. Türk milliyetçilerinin bütün şubelerinin, partilerinin birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu. Başka seçimler doğuracak gibi gelen bu seçim bundan sonra memleketini sarıp sarmalayacak, olanı biteni görüp yöneten bir Türk milliyetçiliğinin iradesine şahit olacak. EDP, Türk demokrasisinin şantajcısı haline dönüşmüştür. Siz devletimizin varlığına ve beraberliğimize busu kuran her türlü derin yapıyla birliktelik içindesiniz. Siz Türk ordusuna katil diyenlersiniz. Sizin oylarınızda pazarlık yaptığınız masada şantaj yapmanıza razı olmayacağız. Milletvekilliği adaylık nıracatında bulunmadım. İlginizi çekebilir. Kılıçdaroğlu adaylığı için YSK'ya başvurdular. AK Parti yola böyle çıkacak. Seçim sonrası faiz mesajı. EDP'nin kararı gündem olmuştu. Canlı yayında öğrendi. İlk tepkisi dikkat çekti. Gökhan Zan ve Ünal Karaman İyi Parti'de. Meral Akşener, kocanı da al gel dedim. Toplantıya katılmamıştı. İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar almış, basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürmüştü. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıkmıştı. Altınlı masada yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağralioğlu, sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağını tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler. Kılıçdaroğlu söz veriyorum diyerek diyordu Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte. O evrenlerdeyiz ve diğer haberimize geçiyoruz. Bana değil sen kendine süre dedi. Ağır aloğlu gerilimi televizyonda da sıçrar. Anlamıyorsun filan bunları geçelim. O sözlere pişmiş aşağı. Su katmak yorumu geldi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır tek Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın toplantısında kullandığı fader gündem yarattı. Siyaset gündeminde gelime yol açan o sözler televizyonda da Haber Türk canlı yayınında haber yazarı Sevilay Yılman ile Habertürk yazarı Nasoşi Güngör arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Yılman... Ağır konuşması için parti suçu tanımlamasını yapınca ortalık karıştı. Yılman ortada duralım deyince Güngör sen kendine söyle bana değil dedi. Bana değil sen kendine söyle Ağır Aleoğlu gerilimi televizyona da sıçradı. Anlamıyorsun filan bunları geçelim o sözlere biçmiş aşa su katmak yorumu. 22 Mart 2023 18.04 son güncelleme 22 Mart 2023 18.12 İYİ parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu'nun TBMM'deki basın toplantısında kullandığı sert ifadeler gündem yarattı. Siyaset gündeminde gerilime yol açan o sözler televizyona da sıçradı. Habertürk canlı yayınında Habertürk yazarı Sevinay Yılman ile Habertürk yazarı Nasuhi Güngör arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Yılman, Ağralioğlu'nun konuşması için parti suçu tanımlamasını yapınca ortalık karıştı. Yılman, ortada duralım deyince Güngör, sen kendine söyle bana değil dedi. Takip et. Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere doğru ilerlerken siyaset gündeminde her geçen gün yeni ve önemli bir gelişme yaşanıyor. Son olarak İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralyoğlu TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemiş ve konuşmasında çok sert ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamaların konuşulduğu Habertürk canlı yayınında Habertürk yazarı Sedülay Yılmaz ile Habertürk yazarı Nasuhi Güngör arasında da çarpıcı bir tartışma çıktı. İşte detaylar. Yaptığı şey aslında parti suçu. Sevilay Yılman, Yavuz Ağaralioğlu'nun hem iyi parti içerisinde hem de milliyetçi ve ülkücü seçmen içerisinde etkisi fazla. Kendi görüşleridir, bizi bağlamaz diyemeyeceği gibi kendi görüşleridir yansıtmıştır diyecektir ama yolumuz ayrıldı da diyemez, böyle bir çıkış yapamaz. Gerçek şu ki Yavuz Bey'in yaptığı şey aslında parti suçu. Partilerin tüzüğü var, kendilerine göre disiplini var, o disipline aykırı. Eğer Meral Hanım'ın böyle bir konuşmadan veya Genel İdare Kurulu'nun böyle yapacağı bir konuşmadan haberi yoksa, izin almadıysa, kendi fikri olsa da bunu çıkıp kamuoyu önünde paylaşması parti suçudur aslında. Bütün partiler için aynı. Bu sadece iyi parti için demiyorum, yapılamaz böyle bir şey böyle süreçte ifadelerini kullandı. Ayrıca Yılman, bir şey duyduğundan demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Prensipler, disiplin gereği. Partinin dışına taşsın taşmasın, belki bu düşünceler iyi partinin çoğunda da vardır, akindir ama siz böyle bir düşünceyi açık alan kamuoyuyla canlı yayında paylaşırken eğer siz Genel idare Kurulu'ndan, Genel Başkanından izin almadıysa bu parti suçudur. Ama haberi var mı yok mu bilmiyorum diye de ekledim. Bu yaralamaz mı sence? Sonrasında Nasuli Güngör ise ben süreçle ilgili kendi siyasi tavrım gayet berrak olmakla birlikte herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde beni tanıyan milyon kişiye sorsanız söyleyecektim nerede olduğumu. Oradaki mesafeyi korumaktan yanayım. O yüzden de parti suçu ne demek, millet ittifakını yaralayıcı ne demekten bunları tam olarak algılayamıyorum. Onlar benim zihnimde bir şey oluşturmuyor. Parti suçu ne mesela? Burada hukuki olarak siyasi partilerde. Bu başka bir değerlendirme. Yaralayıcı ne diye konuştu. Yılman ise yaralayıcı, ilkesizlik ve terörün gölgesinde kalmak diye yanıt verdi. Güngör o siyasi bir dil değil, bence gazetecilik dili de değil, özür dilerim ama değil yani şeklinde konuştu. Yılman, ilkesizlik ve terörün gölgesinde kalmak. Masa için söylüyor bunu. Pardon da şu anda o masada oturmuyor mu o parti? Siz diyor gittiniz ilkesiz bir biçimde, terörün gölgesinde pazarlık yapılan bir masaya oturdunuz diyor. ''Benim anladığım bu bu yaralamaz mı sence?'' ifadelerini kullandı. ''Lütfen ortada duralım'' sözlerine ''Sen kendine söyle'' yanıtı. Güngör, bize şöyle bir demokrasi mi öneriliyor mesela? Mesela iktidar tarafına medya yandaş, bütün medyayı kontrol ediyorsunuz falan diyenler daha iktidar gücünü bile eline geçirmeden bir takım uygulamalara giriştiler. Burada da şöyle mi diyeceğiz mesela, Yavuz Ağaralıoğlu izin almadan konuşmuş, parti suçu işliyor. Adam bu partinin mensubu, temsil kabiliyeti ortada, ne konuşacağına dair kimden izin alacak? Genel başkanını yaralayacak, hedef alacak bir şey yapıyorsa zaten parti mekanizmaları işler. Veya partisinin yasak koyduğu konular varsa bu konularla ilgili bir görüşme yapar, istişare eder ve çıkar. Onun dışında niye kimseden izin almak zorunda olsun dedi. Yılman, Nasuhi, bak değerlendirmeleri yaparken lütfen ortada duralım. Ben bunu sadece iyi Parti için söylemiyorum deyince Güngör, ortada durmak konusunu bence sen kendine söyle. Bana değil. Parti suçu diye ifadeler kullanan sensin, ben değilim. Ne yapıyorsun sen şimdi? İyi Parti'nin disiplin kurullarını göreve davet ediyorsun, şeklinde yanıt verdi. Bir şeyi anlamıyorsun. Yılman, partilerin tamamında böyle bir işleyiş vardır, böyle bir disiplin vardır deyince Güngör, mesela... Siyasi parti mensupları çıkıp konuştukları bütün metinleri, bütün konuşmaları izin alarak mı yapıyorlar, böyle mi demokrasi var diye sordu. Yılman, bütün metinleri değilse de genel başkanlarıyla, yetkili kurullarıyla istişare yapar ve ben bak diyorum ki şunun da altını çiziyorum, belki de aldı, dedi ki ben konuşacağım dedi. Bir şeyi anlamıyorsun, belki de Yavuz Bey dedi ki Meral Hanım ben çıkıp konuşma yapacağım, kendi fikirlerimi kamuoyuyla paylaşacağım dedi. Belki de Meral Hanım ona buyur konuş dedi. Bunu bilmiyorum ifadelerini kullandı. Anlamıyorsun filan, bunları bir geçelim. Bunun üzerine Güngör, ben kendi bulunduğum yerden her şeyi anlıyorum sevilen. Bu anlamıyorsun filan bunları bir geçelim olur mu, lütfen rica ediyorum. Anlamıyorsun değil. Ben kendi bulunduğum yerde, kendi anladığım yerde her şeyi anlayabiliyorum. Böyle bir şeyde bulunmayalım. Başka bir yerden devam şeklinde karşılık verdi. Yılman ise peki bir partinin mensubunun kendi partisinin oturduğu bir masaya ilkesizlik, terörün gölgesinde ihanet masası anlamına gelecek, terörle işte pazarlık yapıyor falan. O masada oturan da kendi partisinin genel başkanı. Sence bu nedir yani ifadelerini kullandı. Yüngör'de 3 Mart'ta Akşener'in yaptığı konuşmanın ağırlık olarak, öfke, eleştiri olarak bundan bir farkı var mıydı diye sorunca Yılman çok farklıydı bir kere, hiç böyle değildi. Yapma yani bu değildi. Aradaki o diyalog. Evet ağırdı dedi. Üngör ise son derece ağır konuşmalardı. Neyse Akşener'in o konuşması da linke uğradı. Bu konuşmada belli ki uğrayacak şeklinde konuştu. Yapmış olduğu şey pişmiş aşa su katmak. Yılmaz bunun üzerine bak bir şey söyleyeceğim Nasuli. Benim söylediklerimden şey yapıyorsun. Eyvallah hiç itirazım yok. Yavuz Ağralioğlu'nun şu anda yapmış olduğu şey pişmiş aşa su katmak yani tamam mı? Sana göre de doğru olabilir, bana göre de doğru olabilir ama parti disiplini, ritüelleri, parti için alt üst ilişkisi, tüzüğü gereği yapılan şey doğru değil, ifadelerini kullandı. Ardından Güngör, bunu nasıl değerlendiriyorsun, ben anlamadım. Ya biz iki gazeteciyiz burada. Bunu biz nasıl değerlendirebiliriz mesela, dedi. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstifa etmişti. Savcı sayan başvuru yaptı. Bana akın ettiler. Sınır kapısında yoğunluk oluştu. İşkence edip kayda aldılar. Üstüme limon sürdüler. Bu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ikramlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Görgücüsü beraber kalmak için yönetime iki şart sundu. sallar Açenetli'yle... Olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdan ayrılmayacağı ayrıl merak konusu olurken tecrübeli hoca için iddiaların ardı artısı kesilmiyor. Son olarak Jesus Fenerbahçe yönetimine kalmak için iki şart sundu iddia edildiği işleri detaylıdır. Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalmak için yönetime iki şart sundu. 22 Mart 2023 19:36 Son Güncelleme 22 Mart 2023 19:36 Sarıncıberpler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı George Jesús'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli hoca için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Jesús'un Fenerbahçe yönetimine kalmak için iki şart sunduğu iddia edildi. İşte detaylar. Takip et. Fener Bahçenin sezon başında takımın başına büyük umutlarla getirdiği George Lassus'un sözleşmesi sezonun tamamlanması ile birlikte sona ererken, Portekizli hocanın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı için birçok iddia ortaya atılırken, Brezilya'ya döneceği konuşuluyordu ancak netleşmiş bir durum yok. İddet son alınan Alanya Spor galibiyetinin ardından, zirveye bir adım daha yaklaşan Sarıla Civert'te ekipte Lassus'un durumu netleştirilmeye çalışılırken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Hop! O çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kontratla ilgili sorulara, Mayıs'ta bittiğini herkes biliyor, verken son günlerdeki gelişmeler deneyimli çalıştırıcının sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Sabahın haberine göre Jesus, devam kararı için iki durumu bekliyor. Karar sezon sonunda. Jesus, gittiği takımlarda genelde bir er yıllık kontrat yapıyor. Kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de de iki durumun oluşmasını bekliyor. İlk şart, Şampiyonlar Ligi. Özellikle şampiyonluğun gelmesi Lesus'un Fenerbahçe'de devam etmesi için büyük bir etken olacak. Yeniden Şampiyonlar Ligi plakorda gelme ihtimali uçuşta çalıştırıcı diyor. İkinci şart, Bütçe. Ölç Lesus'un bir şartı da sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi. Kanarya'da George Jesus kulüple bir yıllık kontrat yaptığı için ev tutmadı. Sezon bitiminde kalma kararı verirse artık kendisine bir ev bulunacak. İstanbul'da çok mutlu. George Jesus, Fenerbahçe'ye güçlü bir yardımcı kadrosuyla gelmişti. Deneyimli hocayı asiste eden ekip, Sarı Lacivertli kulüpte çalışmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Eşleri de Türkiye'yi sevdiği için burada kalmak istiyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Son dakika George Jesus Fenerbahçe sezon portekizli. 17 11 8 5 2 0 Takip et. Gençler bültenimiz ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İnce'nin sözlerinden bir arada CHP'den geldi. Mutlaka diyerek ince böyle seslendi. 14 mevsim başkanlığı seçimleri inca beklenirken son günlerin en çok konuşulan konusu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı'na ayrı oldu. Herkes İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi sorusunun yanıtı merak ederken CHP Engin'e Altay'dan bir çıkış geldi. İşte Sayın İnce CHP'nin öz evladıdır diyen engin Altay'ın sözleri geldi. İnce'nin sözlerinin ardından bir çağrı da CHP'den geldi. Mutlaka diyerek İnce'ye böyle seslendi. 22 Mart 2023-16-21 son güncelleme 22 Mart 2023-16-21 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri heyecanla beklenirken son günlerin en çok konuşulan konusu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Herkes İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi sorusunun yanıtı merak ederken CHP'li Engin Altay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte Sayın İnce CHP'nin öze diyen Engin Altay'ın sözleri. Takip et. Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için başına gidecek. İttifaklar seçimde tabanlarını genişletmek için yoğun görüşme trafiğinin içine girdi. Son günlerde de en çok konuşulan konu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Oyununda tabii konulardan birinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kestir olmayabilir. Dün katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan İnce, CHP ve İyi Parti'ye ittifak çağrısı yapmıştı. Yaşananların ardından bugün de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce için önemli ifadeler kullandı. İnce ne demişti? Adana Türk ekranlarında yayınlanan Teketik programına konuk olan ince adaylık sürecine devam edeceğini belirterek CHP ve İyi Parti'ye şu çağrıda bulundu. Abi ki o ki izlemiyor. CHP'de parti bağımsızlıkta sorun olmaz. Anayasa'yı tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz kuracaksan böyle kuracaksın. Beklenilen noktaya evrilecektir. Ince sözlerin ardından Sözcü TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce'nin CHP'nin öz evladı olduğunu belirterek, "İnce'nin kamuoyunun kendisinden beklediği noktaya evrileceğini düşünüyorum." dedi. Altay'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde. "Çözülmeli, mutlaka çözülmeli. Sayın İnce, benim 22 yıllık arkadaşım." Birlikte görev yaptık TBMM'de 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki ayet tırnaklı bir yapışık kardeş gibi birlikte gezdik. Çok yetenekli bir ikimli başarılı bir kardeşimiz arkadaşımız. Özgür Özel'in söylediği doğru. Sayın İndir CHP'nin öz evladıdır şüphesizlik. Dolayısıyla ben Sayın İndir'in de evet her siyasetçi kendisine göre farklı çıkışlar yaparken gerekçeler bulabilir. Gerekçelerinin haklı olduğu yönleri vardır. Haksız olduğu yönleri vardır. Bunlar ayrı. Ama şimdi derdimiz ne Sayın İnce'ye ne de Sayın Kılıçdaroğlu'na bir koltuk değil derdimiz Türkiye. Derdimiz temiz toplum, temiz siyaset, temiz devlet, temiz yönetim. Bu noktada ben denin kamuoyunun kendisinden beklediği noktaya evrileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Bekliyorum. Umarım da öyle olur, öyle de olacaktır. Türkiye'yi riske edecek, Türkiye'ye temiz siyasetin gelmesini engelleyecek bir faaliyetin çabanın içinde olmayacaktır diye umuyorum. Özgür Özel ne demişti? CHP Başkan Vekili Özgür Özel, Baratürk'e yayınlanan Kübra Aplı açık ve net programında konuk olarak son yaşanan siyasi olaylara delendi. Özel, imzaylığı için şu ifade kullandı. Sancak diyoruz. Haber olmaması yönünde irade ortaya kondu. Çarılar diyoruz. Parti kişisel olarak uzun süre çok iyi içinde olduğum biriz. Dördüncü parti ulu başkan vekilli yaptı. Üzerinde emeği vardır. Ben inceyi hem önemserim hem de inceyi sevenleri önemserim ve CHP olarak önemsiyoruz. Millet ittifakında niye ince'nin partisi yok diye soruyorlar. Kendisi istemediği için yok ittifakta. Kendisi ilk baştan beri ittifaklara karşı olduğunu söyledi. İktidar değişsin isteyen milyonların seçimin ilk turda bitmesi için haklı bir talepleri var. Anketlerde beklenenin üzerindeki sıçramayla artık Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu varken başka aday çıkmasın diye refleks gösteriyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstifa etmişti. Savcı sayan başvuru yaptı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika ben göre 1.430, 1.750, 2.750 TL. Bayram ikramı ve en düşük emekli maaşı için zam hazırlığı geliyor. 3 formül masada. Son dakika ben göre milyonlarca emekli ve EYT ile emekli olmak için gün sayanlar her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı Öncesi'nde ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile TÜET Başkanı Kazım Ergün konuyu görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Bilgin en düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var dedi. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte haberin detayları. Son dakika 1430, 1750 2750 Türk Lirası. Bayram ikramiyesi ve en düşük emekli maaşı için zam hazırlığı. 3 formül masada. 22 Mart 2023 10:28 son güncelleme. 22 Mart 2023 13:46.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 Takip et. Son dakika haberi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Sar 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün dernekte bir araya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı ve emeklilerin bayram ikramiyesini yükseltesek çalışmalar üzerinde durulduğunu belirtirken çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağını açıkladı. Peki bu yıl bayram ikramiyelerine zam var mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika Bakan Bilgin duyurdu. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yükseliyor. Kritik görüşme sonrası çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi'nin yaptığı açıklamalar şöyle. 5.500 liranın bugünkü şartlar için yetersiz kaldığı konusunda ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatifler çalışmalar yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltesek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltesek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır. Ekliler de alabilecek. Bakan bilgin ayrıca en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi. Deprem bölgesine özel asgari ücret çalışması Bakan Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu da söyledi. Bakan Bilgin, sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım diye konuştu. Bilginden EYT sorusuna yanıt. Bakan Bilgin, gazetecilerin EYT ile ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi. 5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9000 ile 7200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım. Emeklilere saygı duyalım, emeklilerle ilgili reform şeklinde düzenleme yapmayı konuşuyoruz. Emekli Bayram ikramiyesi 2023 için ne olacak? Başkanı Ergün önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.000 liralık ikramiyelerin en düşük emekli aile olan 5.500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyordu. Bayram ikramiyesine zamda üç formül. Sabahta yer alan habere göre zam beklentisi için üç ihtimal bulunuyor. İlk hesapta emekli ikramiyelerine yapılacak zam oranında enflasyonun dikkate alınması öne çıkıyor. Burada yıllık enflasyon dikkate alındığında Şubat ayında %55.18'lik rakam ortaya çıkmıştı. Bu oran dikkate alınırsa 1100 TL'lik ikramiye 1750 TL'yi buluyor. Toplamda her emekli yılda 3500 TL'lik ikramiye almış olacak. Refah payı ihtimali Bu hesapta ise Ocak ayında emeklilere yapılan enflasyon artışı ve refah payı öne çıkıyor. Buna göre emeklilere yapılan 6 aylık artış oranını hükümet refah payı ile birlikte %30'a çıkartmıştı. Bu oran dikkate alındığında ise 1100 liralık ikramiye 1430 liraya yükseliyor. Bunun 1500 TL'ye tamamlandığını düşünülürse toplam ikramiye yıllık 3000 TL'yi buluyor. Taban maaşa göre ikramiye. Bu ihtimalde ise toplam ikramiyenin 5500 Türk lirası yapılması. 1100 dövralık ikramiyenin 2.750 Türk lirası yapılması toplamda 5.500 Türk lirası ile en düşük emekli maaşına eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih. 23 insan emekli bayram e 4. Anzat dikkat. Haberler. Bu böyle çıkacak seçim sonrası ekonomi mesajı dikkat de... çekecek bir deprem sonrası İstanbul'da mat oldu. Yeni bir siyasi partnerlik hızlandırdı. tam kapsamda kanser dönüşüm aldım Özel mesajlar At partisi bu 2023 13 15. Adli iktidarlar çalışmalarının hızlandı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde sona yaklaşıldı. Beyannamedeki vaatler ve adımlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önemli ölçüde şekillendi. Bu kapsamda kentsel dönüşüm adımı öne çıkan maddeler arasında. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'da yeni yerleşim planlamalarına dikkat çekilen beyannamede seçim sonrası ekonomiye dahil mesajlar da yer aldı. Takip et. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 14 Mayıs'a giden süreçte izleyeceği yol haritası netliğe kavuştu. Seçim beyannamesinde afet yönetimi ve özellikle depremler sonrası atılacak adımlar vurgulandı. Kanal İstanbul projesiyle yeni konut rezerv alanları sağlanacağı belirtilirken toplumun her kesimine ayrı bir mesaj verileceği de ifade edildi. Beyannamenin açıklanması için ise Nisan ayı işaret ediliyor. Seçim sonrası projeler anlatılacak. Habertürk'ün aktardığına göre eğitim, sağlık, adalet, hukuk, kadın ve aile, gençler gibi üst başlıklarda 20 yılda yapılanlar anlatılacak. Seçimi kazanmaları halinde hayata geçirilecek vizyon projeler tanıtılacak. Deprem için tedbir hamlesi. Kentsel dönüşümde mevzuat değişikliği. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından afet başkanının öne çıktığı beyannamede afet, kriz ve risk yönetimi ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan 110 kişilik bilim heyeti Türkiye'nin her bölgesindeki sel, heyelan, deprem gibi afet risklerini hesaplayacak, tedbirler önerilecek. Önerilerle ilgili kamu kurumları tarafından kullanılacak. Kentsel dönüşüm konusunda mevzuat değişikliği yapılacak. Kanal İstanbul'un zorunluluk olduğu vurgulanacak. Kanal İstanbul projesi AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alacak. Avrasya Karayolu Ağ İçin'in vurgulanacak. Projeyle İstanbul'da yeni konut rezerv alanları sağlanacak vurgulanacak. Böylece İstanbul'daki riskli yapısı toku azaltarak yeni yerleşim planlamaları bu bölgeye yapılacak. Projenin ilk halinde yer alan 500 bin nüfuslu yeni şehrinde günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gündemde. Toplumun her kesimine ayrı mesaj. Toplumun her kesimine ayrı bir mesaj verilecek. Beyannamede biz demokrasinin yanındayız, ve ki devletin hükümüne karşı olmayın denecek. Düşük faiz politikası mesajı. Türkiye ekonomi modelinin uygulanmasına devam edecek. Seçim sonrası için de düşük faiz politikası mesajı verilecek. AK Parti'nin aday tanıtım toplantısıyla beraber seçim beyannamesinin Nisan ayında açıklaması bekleniyor. İlginizi çekebilir. Bulacak Haber böltemiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Daha izleyenler. İstanbul için imsak Saat Efendim 05:31'de imsak gelecek. İstanbul ve diğer şehirlerimizi öğrenmek istiyorsanız haberlerimiz olan tarikahaber.com'a bekleyin. TOK'un T10X modelinin ön sipariş için açıklama geldi. Resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar edilmemeli diye Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili TOK T10X için ön sipariş dönemi sürüyor. TOK'a ilk 24 saatte 22.000'den fazla ön sipariş gelirken başvurular ise 27 Mart'ta kadar sürecek. TOK yönetimi ise ön siparişlerle ilgili vatandaşları uyaran bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada T10X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar et, etmemesini önemli rica ederiz deniriz. Togdan T10X modelinin ön siparişi için açıklama resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar edilmemeli. 22 Mart 2023-2008 son güncelleme 22 Mart 2023-2010. Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili TOK t için ön sipariş dönemi sürüyor. TOK'a ilk 24 saatte 22.000'den fazla ön sipariş gelirken başvurular ise 27 Mart'a kadar sürecek. TOK yönetimi ise ön siparişlerle ilgili vatandaşları uyaran bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, t ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz denildi. Takip et sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirilen top için ön sipariş dönemi devam ediyor. Tokun resmi Twitter hesabından paylaşılan tipte ise aracı satın almak isteyenlerin resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri istendi. Sosyal medyadan paylaştılar. Tokun paylaşımında kullanıcılarımızın T1X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. t 10 x için ön siparişler App Store, Google Play ve etkalleri üzerinden kullanıma sunulan turmora uygulaması ve resmi web sitesi top.com.tr üzerinden alınmaktadır ifadeleri kullanıldı. Toplum fiyatı açıklandı. Fırsatçılar boş durmadı. Rakamlar dudak uçuklattı. 7,5 milyon Türk Lirası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstifa etmişti. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık. Bir saatleri bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na neden katılmadı? Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Başkanı adayı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında önemli aşamalarda bulunuyor. Cumhur İttifakı'na neden katılmadı? Adaylık karar nasıl alındı? İttifaklara sıcak bakıyor mu? İşte merak etten soruların genel. YRP, Cumhur İttifakına neden katılmadı? Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı. 22 Mart 2023 2006 son güncelleme 22 Mart 2023 2046. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhur İttifakına neden katılmadı? Adaylık kararı nasıl alındı? İttifaklara sıcak bakıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları. Takip et. Türkiye'de tarihi seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adayları bir bir belli olurken ittifaklarda da son görüşmeler tamamlandı. Cumhur İttifakı'na katılma iddialarıyla AK Parti ile görüşen yere de geçtiğimiz günlerde seçimlere tek başına katılacağını açıklayarak adaylarının Fatih Herbakan olduğunu duyurdu. YSK'ya da başvuran Fatih Herbakan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor. YRP Genel Başkanı Fatih Herbakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. İmza sayımız 30 bin civarında. Cuma'ya kadar tamamlanacağını ümit ediyoruz. Ben 200 bin imza toplanacağını tahmin ediyoruz. Cumhur İttifakı görüşmeleri, partimizin prensipleri ve olmazsa olmazları var. Biz 30 madde hazırladık sunduk. Bu 30 madde Binali Bey'le görüşmemizde konuşulmadı. Eğitler öncesinde görüşmüştü. Bir ay kadar görüşmemiz oldu. Bu bizim iyi niyetimizin göstergesi. Herkes pazar görüşmeler olduğunu söylüyor ama biz pazartesi bir görüşme gerçekleştirdik ve ortak metinde uzlaşamadık. Açıklamandan birkaç saat önce belli oldu. Temel anlaşmazlık noktası maddeler üzerinden değil prensipler üzerinden oldu. Bize yıllardır MHP ile de iş birliği içinde olduklarını ancak bir imza atmadıklarını belirttiler. İmza atmaya sıcak atmadılar. Burada bizim imzadan beklentimiz şu, hukuki karşılığı olmayabilir tabii. Ama kamuoyu ve teşkilatlarımızın karşısında prensiplerimizi yansıtan metin ortada olmuş olurdu. Temel sorun 6.284 değildi. Biz Parti'nin değişiklik resmini kabul etmiştik. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşmemiz oldu. bineri Bey gelmeden bir ay önceydi. Birlikteliğin faydalı olacağını düşündü. Müzakere böyle başladı. Daha iyi Binali Bey'in ziyareti sonrası il Başkanı MİGE'ye ilk sorumluların temsilcilerimize geniş kapsamlı istişare yapıldı. Yüzde oranında istenmedi. Yüzde kırk olabilir Iki teori var. Bir tanesi büyük fayda sağlanacağını söylüyor. Çerçevenin içinde geri alırken <gülüyor> bizimle bünyen teşkilatlarımızdan kayıp olabilir Zararlı Zarar çıkabiliriz diyenler oldu. İşte ikinci bir tura kalmadan da gereğini yapacak gibi. Ayrıntılar sayfaya dönmek için tıklayınız. Ayrıntılar sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu. Muharrem İnce ve Fatih Erbakan seçmenler tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu. En çok imzayı 28.235'ye memleket partisi gelen başkan Muharrem İnce aldı. Yeniden refah partisi de Fatih Erbakan ise 27.910 imzayla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu. Muharrem İnce ve Fatih Erbakan. 22 Mart 22 Mart 2023 205'tir. Seçmenler tarafından belirli teşkilatları için ilk gün atılan imza sayıları belli oldu. 8.025'indeki partisi genel muhalefet. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise 27.911 imza ile ikinci sırada yer aldı. Takip et. Türkiye kritik seçim bir seçim açı... bir, bir açıklarken hangi ne kadar imza topladı sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenen Cumhurbaşkanı İbrahim İnci. İmza Memleket Partisi başlayınca bir birinci satı Partisi Lideri Fatih Erbakan takip etti. İşte tek tek atılan imza sayıları. 10.35. Muhammed Ali Fatih Erbakan 27.910 Sinan Hoğan 155.70 Doğu verecek 6.000 679 Erkan türten 397 bu Ahmet Ö 237 az 19 bu il gözden 31 Ana sahip için tıklayınız. EDP eş başkanı seçim kararlarını ihtimal olsa. İB... İB 2005 yılında salın odaklanan ABD merkez bankası Fed faiz 4.5-4.75 e aralığında kararına çıktı. Buna göre Fed politika faizini 25 pas puan artırdı. Daha önceki kararında ise politik 25 pas puan artırarak 4, 50, 4, 75 aralığına yükseltmişti. İşte son dakika fed faiz kararı haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi küresel piyası süreden faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan FED faiz kararı öncesinde Amerika Birleşik Merkez Bankası'nın vereceği karar merakla bekleniyordu. KEDESON enflasyon verisinin beklentilere karşılık enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Silikon ve Signature Bank'ın batması sonrası masada bulunan E-BAS artırımı 25 BAS bazı ekimizler Fed'in faizi sabit tutabileceğini de belirtmişti. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Bankası (Fed) politika faizini 25 pas puan artırdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Birer adette sınırlı. Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira. Hala haber devam ediyor yaklaşık bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Arda Turan Nevokan Demirel, Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belir olduğu Sabri Saloğlu'da geri döndü. Son olarak Polnay Kafkas'ın çalıştırdığı Ümit Milli Takım'da Kafkas ile yaşanan aylık sonrasında yeni teknik direktör arayışları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili e, resmi aşama geldi. Arda Turan Nebokan Demirel'in isimleri bu görev için alınırken yeni hoca hiç beklemek bir isim oldu. İşte detaylar. Ne Arda Turan, ne Volkan Demirel Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Sabri Sarıoğlu da geri döndü. 22 Mart 2023-1959 Son Güncelleme 22 Mart 2023-2043 Son olarak Dolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ümit Milli Takım'da Kafkas ile yaşanan ayrılık sonrasında yeni teknik direktör arayışları sürerken TFF'den konuyla alakalı resmi açıklama geldi. Arda Turan ve Volkan Demirel'in isimleri bu görev için anılırken yeni hoca hiç beklenmedik bir isim oldu. İşte detaylar. Takip et. Son olarak Dolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Türkiye U21 milli takımında Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda meraklı bekleyiş son buldu. Kafkas'ın ardından Ümit milli takım için Arda Turan'ın yanı sıra Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan gibi isimler gündeme gelirken, TFF'den yapılan açıklamayla Ümit milli takımın yeni hocası resmen açıklandı. Yeni hoca Levent Sürme Ümit Milli Takım Teknik Direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam ise U19 Milli Takımında yardımcı antrenör olarak görev alacak. Orin Ceman'da U17 Milli Takım Teknik Direktörü olarak göreve getirildi. Almanya'da görev aldı. o 21 Teknik Direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, 2021 yılından beri TLF bünyesinde görev alıyordu. 39 yaşındaki teknik adam daha önce Almanya'da Rebe Leipzig ve Axburg takımlarında görev almıştı. TFF'den yapılan açıklama şöyle. Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında genç milli takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı. Kariyerlerinde milli takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki milli futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz Türk futbol ekolü Oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı. Buna göre Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan genç milli takım antrenörü, Alkan Birlik ise genç milli takım kaleci antrenörü oldu. Ayrıca Dolunay Saray, genç milli takım atletik performans antrenörü, Ahmet Bular ve Ege Mirza da genç milli takım analiz antrenörü olarak göreve başladılar. Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana federasyonumuzda bölge antrenörü ve antrenör eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olurken, Milli Takımlar Kaleci Departmanı sorumluluğu görevine Emrah olan, Milli Takımlar Atletik Performans Departmanı sorumluluğu görevine Bural Durmuş ve Milli Takımlar Analiz Departmanı sorumluluğu görevine ise Okan Aydınlar getirildi. Bu isim A-Milli Takımdaki görevlerini de sürdürecek. Genç milli takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından ekiplerimizin Mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu. O-21 Türkiye-Kosova Özel Maç 27 Mart 2023 Alanya Teknik Direktör Levent Sürme Yardımcı Antrenör Selçuk Erdoğan O-19 UEFA Avrupa O-19 Şampiyonası Elit Tur 22-28 Mart 2023 İngiltere Teknik direktör Ali Nadir Başkan. Yardımcı antrenörler Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam. Bu 18 hazırlık kampı 19-29 Mart 2023 Antalya. Teknik direktör Örüm Soykan Başar. Yardımcı antrenör Volkan Arslan, Hüseyin Yeşilda, Adnan Çakmakoğlu. Bu 17 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit tur 22-28 Mart 2023 Antalya. Teknik direktör Boğur İncaman. Yardımcı antrenör Ömür Serdal Altunsöz. Federasyonumuz bünyesine katılan tüm antrenörleri tebrik eder, tüm teknik adamlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ermenistan, Türkiye... Bunun haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 3 saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika ABD'ye göre Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ülkede hissedildi. Son dakika ABD'ye göre Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde de bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bolivya, Çili, Paraguay'da hissedildi. Son dakika Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem. Birçok ülkede hissedildi. 22 Mart 2023-1946 Son güncelleme 22 Mart 2023-1946 Son dakika haberine göre, Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bolivya, Çili, Paraguay'da da hissedildi. Takip et. Son dakika, Arjantin'in Cüyü kentinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saat 19.00'da meydana gelen depremin Arjantin merkezinden 84 kilometre uzakta kaydedildiği bildirildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İsveç parlamenti. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Brentford'un golcü oyuncusu Ivan Tony'e bahis cezası yolda suçlamaları kabul etti. Premier beklerinden Brentford'un golcüsü Ivan Tony'e bahis kurallarını ihlal ettiği nedeniyle 262 suçlama yönetildi. Yıldız oyuncu bu suçlamaların çoğunu kabul ederken mencizası alacağı iddiası İngiltere'yi karıştırdı. İşte Brentford'un golcü oyuncusu Ivan Tony'e bahis cezası yolda suçlamaları kabul etti. 22 Mart 2023-2017 son güncelleme, 22 Mart 2023-2017. Premier Lig ekiplerinden Brentford'un golcüsü Ivan Toney'e bahis kurallarına ihlal nedeniyle 262 suçlama yöneltildi. Yıldız oyuncu, bu suçlamaların çoğunu kabul ederken, men cezası alacağı iddiası İngiltere'yi karıştırdı. İşte detaylar. Takip et. Ivan Toney. İngiltere. Yaş 27 pozisyon forveti. Oynadığı takım Brentford. Tüm istatistikler için tıklayın. Uzun yıllar sonrası Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brentford'da büyük bir şok yaşanıyor. Köplü kulübün 26 yaşındaki golcüsü Ivan Toney, İngiltere Futbol Federasyonu paha kurallarını ihlal etti. Suçlamaları kabul etti. İngiliz futbolcu Ivan Toney geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında İngiltere Futbol Federasyonu'nun 262 bahis kuralını ihlal etti. Suçlamaları kabul eden 26 yaşındaki Santifor, federasyon tarafından büyük cezaya çarptırılabilir. 6 ay men. İngiltere Futbol Federasyonu'nun, PA Forvet oyuncusu Ivan Toney kumar ihlalleri nedeniyle 6 aylık men cezası verileceği iddia edildi. ha bu hafta içi Ivan Toney hakkındaki kararını açıklayacak. Yıldız golcü bu sezon Premier Lig'de 21 maçta 14 gol attı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Derbison, ama haber ülkemiz değerli izleyenler bu ülkemizde sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizde olan tarikhaber.com'a bekleriz. sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Bağlantısız ve tarafsız kimsenin arka bahçesi olmayan bir habercikte daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Hayırlı Ramazanlar.